Bugün 13 Şubat 2022 pazar Güneş günündeyiz yengeç burcunda ilerleyen ay aile yuva ve güvenlik kavramlarını öne çıkarıyor. Sabah erken saatlerde ay oğlak burcundaki Venüs ve Mars'a karşıt açıda olacak. Yakın ilişkilerden beklentilerimiz artarken bazı memnuniyetsizlikler de oluşabilir. Güvensizlikler ve geleceğe dair maddi kaygılar huzursuzluk yaratabilir. Kronik sağlık sorunları da etkisini arttırabilir. Eklem, kas, kemik ağrıları, mide ve sindirim sistemi problemleri nüksedebilir. Kendimizi çok zorlamadan dinlenmeye özen gösterelim. Yakın ve samimi ilişkiler ruhsal dengemizi korumamıza yardım edebilir. Görev ve sorumluluklar arasında ciddi olmamız gerekirken aile konuları da ihmal etmemeliyiz. Aşırı hırslı ve dürtüsel tavırlardan uzak durmakta fayda var. Akşam saatlerinden itibaren ay, balık burcundaki Neptünle üçgen görünüm yapmaya başlayacak. Duygularımızın ve sezgilerimizin derinleşmesiyle ilişkilerde empati ve anlayış geliştirebiliriz. Kabulleniş, merhamet ve affetme gibi temalar manevi yönümüzü güçlendirirken gereksiz hırslardan arınmamızı da sağlayabilir.